Bunları yapabilir mi? Yani. Daha sonra devam edecekmiş gibi durdum ama aslında yani ediyordum. İnançlı bir yapay zeka olur mu? Aşık bir yapay zeka olur mu? Bilinçli bir yapay, bir zeka, yapay zeka, zeka olur mu? Müzisyen bir yapay zeka olur mu? Falan aslında bunu uzatabiliriz. Evet, sanatçı i̇şte, olur mu? Yapay zekaya ilham gelir mi? mi? Evet. Şimdi bu sorular aslında çok tartışılıyor. Fakat tartışılırken bence atlanan bir nokta var. Bu soruları soran arkadaşlar da muhtemelen bu konularla biraz ilgilenen de kişiler olsa gerek diye tahmin ediyorum temelde. O gözlere de bir baksınlar mesela yapay zekanın bilinci olabilir mi diye böyle takoz gibi kitap yazılıyor ama kitabın içindeki en önemli eksiği çok az insan fark ediyor.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 İngilizce'de love deseniz iş biraz daha kolay gibi onun da tam tarifi yok. İngilizce'de bile termi çok geniş bir kavram bu sadece bizim kültürümüze ilgili değil. Dolayısıyla bunun da tanımını yapamadık. Yapay zekâda olup olmadığını nasıl bileceğiz Yani tanımını bile yapamadığımız şeyleri, bu arada şunu da altını çizeyim.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 lastikimsi klasörler üretip onları size böyle lastik balon gibi açabilir mi? Evet açabilir. Ama içinde ne plastik gibi malzeme, ne lastik gibi açılan bir fiziksel nesne ya da ona benzer hiçbir şey olmayacaktır. Bunların hepsi görüntüde. Bilgisayarın içine bakarsanız, bakınca da görecek bir şey yok ama tamamen dijital kodlardan, elektrik akımlarından, işte kondansatörler arasında biriken yüklerden oluşan bir şeyler var. Ve onların bize gözüken şeylerle hiçbir alakası yok. Özetle, yapay zeka bugün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 Şurada çeyre bitiyormuş bu arada şimdi fark ettim. Bunlar yani zorunç mevzular. Biraz problem. Önce tanımını yapalım. Sonra bakarız. Şu anda endişe etmeyin. Ne aşık olur ne bir şey. Ama sizi sonuna kadar inandırabilir. Turing testi diye bir test vardır evet. meşhur. Turing testi işte bu Alan Turing meşhur. 20. yüzyılın ortalarında en büyük dahilerden biri kabul edilir. Bugün kullandığımız bilgisayarların hepsinin teorik altyapısı Turing'in işte Turing makinesi denen bir fikrinden gelir. Ve Turing bir makinenin gerçekten bilince sahip olup olmadığını anlamak için bir test önerir. Test çok basittir. Karşısında bilinçli bir insan oturup ona yeterince soru sorduğunda eğer karşısında gerçekten bilinçli bir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 Yani biraz şişinmeden önce tabiata bakmak lazım. Orada büyük işler oluyor diye düşünüyorum. Giyolojiye saygı. Tanımlanamayan şeylere şu an ekstra saygı duyuyorum. Zaten insanın ayrı. büyüklüğü biraz orada yatıyor. Tanımlanamayan <gülüyor> şeye saygı ama korku değil. Üstüne gideceğiz yani. Onu bir gün muhakkak tanımlayacağız zaten. <gülüyor>